Şey Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kelam ehli Kaderiye ismini kötülemekte ittifak etmiş ve hepsi de onlardan uzak durmuştur. Kaderiye hakkında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ismin anlamını kendinde taşıyan kimseyi tanımaya imkan verecek bir hadis rivayet edilmiştir ki şöyledir. Kaderiye bu ümmetin mecusileridir. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber'in bu sözüyle kaderiyeyi kötülemesinin sebebi onların mecusilerin diğer bütün dinlerin ehlinden ayrıldığı öğretilerini paylaşmalarıdır. Dolayısıyla kaderiye taraftarlarının hakikatinin ortaya çıkması için söz konusu mecusi öğreti üzerinde derinlemesine düşünülmesi gerekir. Mecusilerin yerildiği ve diğer dinlerin ehline çeşitli yönlerden muhalefet ettiği esas birkaç yöne sahiptir. Bir, Mecusiler şöyle söyler, Allah birdi, ortağı yoktu, sonra ondan kötü bir düşünce hazır oldu. Bunun sebebi ya kendi kendini görmüş olması ya da kendisiyle çekişecek bir düşmanın olacağını sanmasıydı. Bu anda o kötü düşünceden iblis hasıl oldu ve iblis alemin kötülüğünü, Allah da alemin iyiliğini yarattı. Bu süreçte Allah'ın kötülük ve bozgunculuk gibi şeylerden hiçbirini yaratma gücü yoktu. Bu süreçte Allah'ın kötülük ve bozgunculuk gibi şeylerden hiçbirini yaratma gücü yoktu. İblisin de iyilik ve faydalı olma türünden hiçbir şeyi yaratma gücü yoktu. Böylece alem, Allah ve iblis sayesinde var oldu. İyilikler, Allah'tan kötülükler, iblisten şeklinde var oldu. Mecusiler bütün bunlarla, bütün dinlerin mensuplarına muhalefet ettiler. Yani Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, hepsinin anlayışına muhalefet ettiler. Bütün bunların yani Allah'tan kötü düşünce hasıl olması, ondan iblisin var olması, kötülüğe Türkçe yetirememesi, İblis ile birlikte alem yaratması yerme ve ayıplama nitelikleri olduğu bilinmektedir. E sonra Mu'tezilerin bütün bu niteliklerden bir payı vardır. E bu yüzden Mu'tezile'ye kaderiye kaderciler rakabı verildi. Meselenin açıklaması şöyledir. Mu'tezile Allah Teala'nın kendisinden başka hiçbir şey yok iken var olduğunu Allah'ın kendisinden başka hiçbir şey yok iken var olduğunu sonra Allah'tan iradenin meydana gelmesine yönelik bir irade olmaksızın veya ona yönelik olarak ondan bir ihtiyar olmaksızın iradenin varlığa geldiğini iddia eder. Bu tez ile Allah Teala'nın kendisinde başka hiçbir şey yok iken var olduğunu sonra Allah'tan iradenin meydana gelmesine yönelik bir irade olmaksızın Burası önemli. Allah'tan iradenin meydana gelmesine yönelik bir iradesi olmaksızın veya ona yönelik olarak ondan bir ihtiyar olmaksızın iradenin varlığa geldiğini yani iradenin hadis olduğunu iddia eder. Bunun anlamı iradenin kendi kendine var olduğu ve onun sayesinde bütün alemin var olduğudur. Buraya bir kendi kendine eklemesi yaptım. Bunun anlamı iradenin yani Allah'ın ihtiyar olmaksızın Allah irade etmek istedim, kendi kendine var olduğu ve onun sayesinde bütün alemin var olduğudur. Çünkü mutezilenin şöyle bir görüşü vardır. Allah, alem, Allah'ın fiilidir ve bir ihtiyar ile var olmuştur. İhtiyar ise iradedir. Şu ayette olduğu gibi. Rabbin dilediğini yapandır. Böylece mutezile bu hasıl olan şeye irade adını vermiştir. Yani Sonra da ortaya çıkan şeye. İrade adını vermiş. Mecusiler ise düşünce adını vermiştir. Ama bu ikisi aynı şeydir. Haklılıkları hakikatte değil, isimdedir. Yani i̇kisi de sonradan ortaya çıkıyor. Şuradakine göre. Allah bir de ortaya yoktu, sonra ondan kötü bir düşünce hasıl oldu. Bunun sebebi ya kendi kendini görmüş olması ya da kendisiyle çekirdek bir düşman olacağını sanmasıydı. Kendi kendine sonradan ortaya çıkması. Ondan bir ihtiyar olmaksızın iradenin varlığa gelini iptal eder. Bunun anlamı iradenin kendi kendine var olduğu ve onun sayesinde bütün alemin irade sayesinde alemin var oluyordur. E, çünkü mutezlerin şöyle bir görüşü vardır. Alem Allah'ın fiilidir ve bir ihtiyar ile var olmuştur. İhtiyar ise iradedir. Şu ayette olduğu gibi Rabbin dilediğini yapandır. Böylece mutezile bu hasıl sonradan ortaya çıkan şeye irade adını vermiş. Mecusiler ise düşünce adına gelmiştir. Ama bu ikisi aynı şeydir. Farklılıkları hakikate değil, oradan ortaya değil, isimlendirmededir. Biri düşünce bir irade demiştir. Sonra Mecusiler o düşünce ile alemin yarısının var edildiğini söylemiş. Mu'tezile ise bütün alemin var edildiğini söylemiştir. Dolayısıyla Mu'tezile ve Mecusiler çirkin bir sözde ki alemin en az yarısının Allah'tan başkası tarafından yaratıldığında birleşir. Mu'tezile ise bir fazlasını söylemiştir. Mu'tezile niye bir fazlasını söylemiştir diyor. Çünkü insan fiilleri, tüm insanların fiilleri Allah'ın dışında gerçekleştiğini, Allah'ın yaratmadığını düşündükler için bir fazlasını söylemişlerdir. İki, sonra Mu'tezile alemin Allah ve cisimler sayesinde var olduğunu söylemiştir. Ama onlara göre cisimlerden hazır olan birleşme, ayrılma, Hareket, e, duaanlık, yaratıklardan doğrudan veya dolaylı olarak yani te, doğrudan veya tevellitle doğal şeyler gibi hallerin faili Allah değildir. Doğrudan olan veya tevellitle olan e, ortaya çıkan hallerin durumların faili bunlara göre Allah değildir. Mecusiler nezdinde alemdeki iyi ve kötü şeylerin durumu da böyledir. Yani onlara göre alemdeki varlıkların fahili Allah değildir. Yani kötü fiillerin fahili Allah değildir meclislere göre. Mutesile'ye göre de insanın fiillerinin tevettüte ortaya çıkan şeylere fail Allah değildir. Bilakis meclisiler pek çok cevheri iblise nispet ederler. Mutesile ise hiçbir cevheri gerçek anlamda Allah'a nispet edemez. Meclisiler iblise Allah sayesinde kötülüğü yaratma gücü nispet eder ve kötülüğü Allah'tan nef ederler. Mecusiler İblis'e Allah sayesinde kötülüğü yaratma gücü nispet ederler ve kötülüğü Allah'tan mevki ederler. Muhtecilerin insan piyillerinin kuvveti konusundaki görüşü de böyledir. Yani kötü fiilleri Allah'a atletmezler. Mecusiler İblis'e alemin Allah'a ait kısmı üzerinde bir güç nispet etmezler. İlk der, Tanrı'na kötülükler İblis'te bir ayırtmışlardı. Bundan dolayı Tanrı'yla e, bir kısmı üzerinde iyi olan kısmı kötülükler üzerinde güç nispet etmezler. Allah'a da yaratıklardan İblis'e ait kısmı yani kötülükler üzerinde bir güç nispet etmezler. E, yanında rabl Soran var mı? Bu okuduğumuz kısma bakabilecek biri var mı? Allah mı geçiyor ilah mı geçiyor diyor arkadaşlar. Yani buna bir bakalım. Burada Tanrı diye okumak daha hızlı, atece gibi. E Allah İslam'ın Allah'ın çağrıştı için mecrüslerinin böyle bir ifadesi yok. Metinde burası ilah mı? Bakmakta var. Buna bakarız dersten sonra. Mecrüsiler i̇blis Alemin Tanrı'ya ait kısmı üzerinde bir gizli nispet etmezler. Tanrı'ya da e, yaratıklardan İblisli ait kısmı üzerindeki bir güç nispet etmezler. Muhtecilerin tavrı budur. Şu var ki muhteciler bu gücü bütün e, canlılara nispet ederken e, Meclisiler sadece İblisli'ye nispet ederler. Muhteciler işte, kötülük yapan birileri canlılar insanlara atfederek onlara nispet ederken Meclisiler kötülükleri sadece İblisli'ye nispet ederler. Mecusiler Allah'ın, e, yani Tanrı'nın hakkında emir olmayan şeyler üzerinde irade ve egemenliğinin olmadığını söyler. Muhtezile de aynı görüştedir. Mecusileri dualizmin bilimsemeye götüren sebep, kötülüğü yaratmayı ve eşyanın bozukluğunu Allah'a tahminen nispet etmeyi kötü görmeleridir. Mecusileri iyi kötülük tanrısı şeklinde bu dualizmi götüren sebep, Kötülüğü yaratmayı ve varlığın bozukluğunu Tanrı'ya nisput etmeyi kötü görmeleridir. Muhtazile de aynı düşünce Kötülüklerin yaratılması kötüdür diye aynı düşünce bilir. rubiyetin rububiyetin her şeyi yerli yerine koymak demek olduğunu ve Allah'ın kendisine fayda sağlasın veya iyiliği olsun diye sihirde bulunmaktan mücü olduğunu gerçek muahalarda bilseydi Allah'ın kendisinden fayda sağlasın veya iyiliği olsun diye diğinde bulunmaktan yüce olduğunu gerçek manada bilseydi Allah'ın her şeyi olduğu hal üzere yaratmakla nitelenmesinin ululuk ve yücelik nitelenmesi olduğunu ve bunu kabul etmenin hükümranlığını ve ulaşılmaz büyüklüğünü kabul etmek olduğunu bilirdi. Allah'ın her şeyi olduğu hal üzere Yaratmakla nitelendirmesinin bu daha yeni geçti kader konusunda olacağı bildiği için bildiği şekilde yaratıcı diye geçmişti. Benzer bir ifade. Her şeyi olduğu hal üzere İyi ise iyi, kötüyse kötü tecrübe göre. Yaratmakla nitelendirmesi yaratmak, yaratıcı olması, oluluk ve yücelik nitelemesi olduğunu ve bunu kabul etmenin düktmernmeleri, taflarını ve ulaşılmasız kudretini kabul etmek olduğunu bildirdi üç meruzilikle mutezil arasındaki kıyas üç bir diğer açıklamada sudur mutezilerin kaderiye olarak bilinen gruplar arasında bu isme en layık grup olduğunu gösteren şey Allah'ın küçüğüyle büyüğüyle kaderi ne olduğunu bileniyle bilmeyeniyle bütün insanların dilinden mutezilerin kaderiye olduğunu söyletmesidir. Mu'tezire'nin kaderige olarak bilinen gruplar arasında bu ismin en grup olduğunu gösteren şey, Allah'ın küçüğü ile büyüğü ile ne olduğunu bileni bilmeyeniyle bütün insanların dilinde mu'tezire'nin kaderige olduğunu söyletmesidir. Dolayısıyla kaderige'nin mu'tezire'ye lakap oluşu, insanların etkisiyle değil, Allah'ın azlığıyla olduğu sabit olmuştur. Ki böylece, Dinde yeri ki ehli bilirsin, kaderiyeti yerlerle bilinsin ve onlarla düşüp kalkmaktan sakınılsın. Muhteşemlerin kaderiyle olduğuna dair iki belirgin alamik vardır. Bir, fiziksel olarak güzel olsun, çirkin olsun, onların hepsinin yüzünde gözün çirkin bozukluğu, soğuk bir sarılık vardır. Yani güzel olsun, çirkin olsun, onların hepsinin yüzünde Bakıldığı zaman gözüm çirkin bulduğu soğuk bir sarılık vardır. Bu sarılık mecusilerin yüzlerindekiyle karşılaştırılacak olsa aynı oldukları gözlemlenir. Bu ilginç fiziksel açıdan fiziksel sima itibariyle benzerlikler. Bu sarılık vardır üzerinde Bu sarılık mecusiyelerin yüzleriyle karşılaştırılacak olsa ile aynı olduğu gözlememiş. Muğtezile, Müdürsilerin dükkanlarına takılır ve Muğtezilerin geneli İslam yurdunu kendi yurtları olarak görmez. Muğtezile, Müdürsilerin dükkanlarına takılır ve Muğtezilerin geneli İslam yurdunu kendi yurtları olarak görmez. Şimdi burada yoktuğumuz anda şunu birkaç şey fark ediyoruz kelamın dışında. Maturidini yaşadığı zamanda gördüğü, tanıştığı, muhteşbe olarak bilinen kişiler var. Biri karabeyi mesela. Bir yerde onları gözlemlediğini görüyoruz. Hem fiziksel araçlarla gözlemlemek hem de sosyal hayatta nerede oturduğunu, nerede kalktıklarına dikkat etmiş. Onların gelen ise meclisilerin dükkanlarına oturduğunu çekmek tespiti var. Şunu da fark ediyoruz bu cümlelerde. Maturidini yaşadığı dönemde, Mecusilerin günlük hayatta varlıkları devam ediyor. Yani ticaretle ulaşıyorlar, başka işlerle ulaşıyorlar. Günlük hayatta necusiler bilinmiyor. Kaderiki isminin muhtezire nispet edilmesinin iki sebebi daha vardır. Şimdi şöyle, bu mecusilerin dükkanlarına, Bekül Topalov hocanın çevresinde meyhane ve litreya dükkanlarına da geçiyor. Oradaki Arapça kelime üzerinde dükkan veya meyhane diye anlaşılabiliyor. Eğer orası meyhane diye geçiyorsa daha ağır bir ifade, dükkan biraz daha hafif bir ifade. Arap dilinde o kullanılan dükkanın karşılığına ayrıca bakmak gerekir. Kaderi isminin motiline nispet edilmesinin iki sebebi daha vardır. Bir, her din ve mezhep, kendisinin olduğunu iddia ettiği anlama nispet edilir. Her din mezhep, kendisinin olduğunu iddia ettiği anlama tespit edilir. İslam teslimiyete, teslimiyet sebebiyle İslam, Yahudilik Yahuda'ya, Hristiyanlar Mesih'e Mesih ve bunun gibi. mutezile de böyledir. mutezile diillerinin kaderini kendilerine ait görür, başkaları ise Allah'a ait görür kaderi başkasına ait görenlerin kaderi, kaderci olarak meşhur olması, tanınması buna karşılık kaderi, kaderci isminin, kaderin hakikatinin kendisine ait olduğunu iddia edenlerden nefret edilmesi imkansızdır. Kaderi, yani kaderi kendinden gören anlamında kaderi isminin kaderin hakikatinin kendisine ait olduğunu iddia edenlerden nefret edilmesi imkansızdır. Bu açıklamamızın bir benzeri imanın şartı konusunda Hz. Peygamber'in şu hadisinde gelmiştir. İyisiyle, kötüsüyle kaderin Allah'tan olduğuna inanmak. Bunu e, aslında bırakmak daha uygun. Çevizde bana göre ayrı ve şerri inallah. Çünkü daha önce geçmişti. E, kötülük Allah'tan geliyor diye kullanmamak gerekiyor demişti. Burada kastedilen edilir. Yerin kötülüğü, Allah olduğu, Allah olduğu anlamında o yüzden burasını hayırlı ve şeridi minallah diye bırakmamak daha uygun gibi. Gördüğümüz hiçbir muhteziliği kendisinden iman ismini ve İslam çözünü silip çıkaran büyük günahları şehvetlerine kapılarak işlemekten uzak kalamamıştır. Gördüğümüz hiçbir muhteziliği kendi kanaatlerine göre Günah işlediği zaman imandan çıkar, kısa girmez, arada kalır anlayışlarına binaen, eminizde anlayışlarına binaen, gördüğümüz hiçbir muhteziliği kendi anlayışlarına göre iman ismini ve İslam fikrini kendilerine pislik çıkaran büyük günahları şefretlerine kapılarak işlemekte uzak kalamamıştır. Bu da gözlemle ortaya konulan bir ifade gibi anlaşılıyor. Ama gerçekten böyle mi değil mi? Bunu araştırmakta fayda var. Gördüğümüz hiçbir muhteciliği büyük günah şeffetlerine kapılarak e, günah işlemekten uzak kalamamıştır iddiasında vakti Bu onların Allah'ın dinine hakiki aldıklarını ve nefslerine verdikleri en küçük arzu karşılığında dinden çıkmayı seçtiklerini gösterir. Tabi buradaki ifadeler kendi anlaştığına göre. Onlara göre büyük bir şehidinde el mevzulüye düşürüz. Onlar da büyük künahlardan, şefetlerine kapılarak uzak halamadığı için ee, dinden çıkmayı kendi kanaatine göre seçtiklerini gösterir. Onlar Allah'ın dininden başkasına hisset edilmeye en layık kimselerdir. Çünkü onların Allah'ın dini olduğunu iddia ettikleri dinlerine gelen tavırlar budur. Evet, bu ifadeler kendi gözlerine, kendi kanaati, matriyatine, kanaati. 17. Kâbi ile Kaderi'ye, Mu'tezile ye ilişkisi hakkında tartışma. Buradan şunu biliyoruz, anlıyoruz. Mu'tezile muhabbetliğe göre karşısındaki Kâbi, Kâbi'nin şahsında tartışıyor, Mu'tezile'yi. O yüzden Kâbi'nin çok fazla ismi geçiyor. Kâbi şöyle demiştir. Araplar adeten bir şeye düşkün olan, bu sebeple onu yerli yersiz, çok da vikreden ve bundan sınır aşan kimseyi, o şeyle rakatlandırır ve ona nispet eder. Araplar adeten bir şeye düşkün olan, bu sebeple onun yerli yerleri çokça kullanan, bunu da sınır aşan kimseyi, o şeyle rakatlandırır ve ona nispet eder. Onlar bunu yapmış, hatta her türlü çetin ve kötü şey hakkında bu Allah'ın kaderidir demiştir. Bu Kabe'nin ifadesi onlar diye atfetti ve Muhteşem dışındaki e, ehli sünnet gruplarını kastediyor. O yüzden ben burada haşviye yerine yukarı ehli sünnet diye yazdım. Muhteşem dışındaki gruplara her türlü çirkin çirkin şeyi bu Allah'ın kaderini ödedildikleri için onları mislediliyor. Şey Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kâbi bu iddiasında çeşitli yönlerden yana gelmişmiştir. İddia neydi? Araplar bir şeye düşkün olan, bu sebeple onun yerli yersiz çok ikreden, bunda aşırıya giden kimseleri o şeye lakaplandırış, ona bu verir iddiasındaydı. Bir de ne diyordu? Muhtemelen dışındakiler, her türlü çekim kötü şey hakkında Allah'ın kaderdir diyorlar, diyordu. İddiası bu. Şey, şöyle demiştir, Kerbi bu iddiasında çeşitli yönlerden yanılgıya düşmüştür. Birisi, Araplardan naklettiği adettir. Bu da adet de izah ettiği değildir. İkinci olarak Kabe'nin onlardan naklettiği şeyi, onlar söylemez. Yani muhtaçlar e dışındaki Müslüman topluma aklettiği şeyi, o Müslüman toplum söylemez. Çirkin ve kötü bir şey olduğu zaman bu Allah'ın kaderidir şeklinde Müslüman toplum söylemez. benimsemez Söylemişse dahi mezheplerine ismini verecek derecede önemli kişiler değil, havap söylemiştir. Yani zina de bu Allah'tandır, bu bir çapur bu Allah'tandır diye Mürtel'e dışında Müslüman Çoğun'a bunu söylememiştir. Söylemişse de bilenler değil Avam söylemiştir. E, havas seçkinli ilim adamlarına gelince onlar böyle bir şey söylemez. Bilakis bunun yani kötü ve çirkin şeyler hakkında kötü çirkin şeyler hakkında bu Allah'ın kaderi de sözünün mazeretlerinin olmadığı bağlamda mazeret olarak sunulmasından korktuklar için gündeme getirilmesinden hoşlanmazlar. Yani kötücülcülük günah, kötü şeyler hakkında bu Allah'ın kaderidir sözünü mazeret olarak kullanmak anlamına geleceği için bunu kullanmaktan, gündeme getirirken hoşlanmazlar. Araplar Kabe'nin dediği gibi insanlara çok rahat direktlikleri şeylerle isimlenmişlerse dahi bu onlar Gerçek anlamda öyle olduklarını dile getirmek için değil, onları lakaplandırmak için bunu yapmışlardır. Oysa bizim bahsedilmiş gerçekten kaderi olan kimseler hakkındadır. Çünkü bu isim Hazreti Peygamber'den gelmiştir ve o bu ismin sahiplerini kötülemiştir. Yine bu kötüleme, kaderi bu ümmetin meclisi verilir şeklindeki bu kötüleme Hazreti Peygamber'den gelmiştir. Ve o zaman da bu fiilde yani kaderi olmakla tanınan kimse yoktu. Aziz Peygamber kaderini bu ümmetin mecusileridir şiddet Kötüleme cümlesini kullandığı zaman o zaman bu fiilde yani kaderi olmakla tamamen kimse yoktu. Arapların kendilerine isim uydurdukları mezhep de yoktu. Dolayısıyla kaderi isminin, Kabe'nin bu sebeple yani Arapların bir kimseyi veya grubu çok zaten şey sebebiyle isimlendirmesi da söylediği isim olması mümkün değildir. Çünkü kaderi olmakla nitelilen bir boyut yoktu Hazreti Peygamber döneminde. Sonra Kabe bizim ağzımızda, bizim adımıza kendi şaşkınlığına delalet eden bir soru sormuş ve şöyle demiştir. Bizim ağzımıza, bizim adımıza kendi şaşkınlığına delalet eden bir soru sormuş ve şöyle demiştir. Siz mutezile kader yoktur dediğiniz için kaderiye nispet edildiniz. Sonra cevap olarak bir şeyin o nef yedene, inkar edene nispet edilemeyeceğini söylemiştir. Yani biz mutezile olarak kaderi kabul etmiyoruz. Kabul etmediğimiz için kader bize nispet edilemez demiştir. Şeyh Allah ona rahmet eylesin de şöyle demiştir. Kabe'nin dediği doğru. Kaderiye ismi kaderini elinde tuttuğunu ve kaderinin kendisine ait olduğunu söyleyen kimseye nispet edilir. Kâbî doğru, Kaderi kaderini elinde tuttuğunu söyleyen, kaderinin kendisine ait olduğunu söyleyen kimseye nispet edilir. Nitekim o fiillerin onlar için belirlediği kadere uygun olarak meydana geldiğini söylerken, kaderinin kendi elinde olduğunu iddia etmiş olur. Sonra Kabe şöyle demiştir. Bize biz amellerimizi takdir ederiz." demek suretiyle kaderi ispat ediyorsunuz. elinecek olursa şöyle deriz. İki sebeple böyle bir sonuç gerekmez. Biz amellerimizi takdir ediyoruz." demek suretiyle kaderi ispat ediyorsunuz. Elinizdecek olursa şöyle deriz. Kabe, iki sebeple böyle bir sonuç gerekmez. Bir, takdir etme fiilinin İsm-i faili mukaddir, takdir edendir. İki, kişinin şöyle söylemesine bir engel yoktur. Kişi namazını, giysisini, evini ve yolculuğunu takdir eder, planlar. Aksi takdirde böyle yapan herkes kaderi yolu. Ebu Mansur şimdi bakan kaderi ismiyle alakalı, kaderi kim? Kader kabul edenlerinin, kader verip edenlerin tartışması. Ondan dolayı böyle ince yugavi izahlara girdi ikisi de. Ebu Mansur şöyle demiştir. Birinci gerekçelendirmeye gelince yani takdir etmek fiilinin ismi faali mukaddirdir. Dolayısıyla insan fiiline takdir eder. O zaman mukaddir demek gerekir. Kaderi demiyor oysa. Birinci gerekçelendirmeye gelince kadere ve kaddera, aynı anlama yani takdir etti, belirledi, yazdığı kılı anlamına gelir. Ayrıca Nasrani, Hristiyan ve Yahudi isimlerinin fiili tenasür, Hristiyan oldu, tedeh, tedehvit Yahudi şeklinde gelir. Oysa ismi görüldüğü gibidir yani mütenasır. Hristiyan olan mütehvit Yahudi olan değildir. Dolayısıyla aynı durum ismin kullanılması hakkında kader hakkında da geçerlidir. Yani takdir fiilinin e, ismi faali illaki mukaddir olacak diye bir şey yoktur. Kaderi de olabilir. Kaderi ismi, kaderi elinde tuttuğunu, kaderin kendisine ait olduğunu söyleyen kimseye nispet demişti. Kavi ile e, kendi takdirine gelene mukaddir denir kaderi denmez diye etmişti. Maturidi de diyor ki takdir fiilinin ismi faili illaki mukaddir olacak diye bir şey yoktur. Kaderi de ismi faili anlamında kullanılır. İkinci olarak Allah Teala onunla yani takdir fiiliyle ve mukaddir, takdir eden olarak isimlendirile, isimlendirilebilir ama ona kaderi, kaderci denilmez. Dolayısıyla sabit olmuştur. Bir kimseye kaderi, kaderci isminin verilmesi özel bir şeye bağlıdır veya bu ismini verildiği kişide bulunan bir anlama bağlıdır. Kaderi ismini verilmesi özel bir şeye bağlıdır veya bu ismini verildiği kişide bulunan bir anlama bağlıdır. Özel bir şeye bağlıysa o şey din alanındadır ve o şey yani kaderi kendisine hisset eden, kaderim elimde dediğin onunla isimlendirilmeye ve kaderi, kaderci adını almaya daha layıktır. Mu'tezile'ye kaderiye adının verilmesi, anlama nispet ise bu açıklamaya göre ehl sünnet fiilin ortaya çıkışının kulun kaderine göre değil, Allah'ın kaderine göre gerçekleştiğine inanır. Oysa Mu'tezile, fiilin kendi kaderlerine göre meydana geldiğini iddia eder. Evet, şimdi kaderi kullanılması, Özel genel kullanılabilir. Özel kullanılıyorsa kişi için kaderim elimde, kaderim benim elimde anlamına gelir. Eğer genel kullanılırsa mezhebi dönüşü kastedilir. Erdi fiilin ortaya çıkışının kulun kaderine göre değil Allah'ın kaderine göre gerçekleştiğine inanır. Oysa muhdet ise, fiilin kendi kaderlerine göre meydana geldiğini iddia eder. Kabe'nin Arapları makap takma geleneğine ilişkin bildirimine itibar edecek olursak, Mu'tezile isminin cebriye, mecburiyetçiler olması gerekirdi. En çok meşgul olduğu şeyle, en çok kullandığı şeyle isimlendirilir demişti. Nerede olursa? Araplar adeten bir şeye düşkün olan, bu sebeple onu yerli yerse çok şeylik Burası. Bir şey yerli yersiz, çok çeşitleder. Bunda sınır aşan kimseyi o şeylerle kapandırır demişti. E, Kabe'nin Arapların laf takma geleneğine ilişkin bildirimle itibar edecek olursak muhtezilerin isminin cebriye olması gerekirdi. Çünkü mutezile cebir sözcüğünü dilinden düşürmüyor. Kaderiye adının mevcudiyete nispet edilmesine. Mecidcilere kadereye denilmesine gelince bu durum kadere sözcüğünü sıkça kullandıklarından değil mezheplerinin hakikatine dile getirdiği içindir. Sonra Kâbîye Aşfîye'nin Mu'tezile'yi kaderiye olarak isimlendirmesinin gerekçesi sorulur. Yani, Mu'tezile dışındaki grubun Mu'tezile'yi kaderiye olarak isimlendirmesinin gerekçesi sorulur. Kâbi cevap olarak bunun Haşfige'nin dini konuların çoğundaki hatası gibi bir hatası olduğunu iddia eder. Haşfige'nin muhtemeli kaderi olmakla isimlendirmesinin birinci sorulur. Kâbi cevap olarak Haşfige'nin dini konuların çoğundaki hatası gibi bu isimlendirme de bir hatadır. der. Ayrıca iddiasına şöyle devam eder. Haşfige kadercilik mezhebini benimseyen ve böylece kötü fiilleri Allah'ın kaza ve kaderine nispet ederek rahatlamayı amaçlayan Mervanoğullarına, Emevi hanedanına katılmış ve onlara bu mezheplerinde yardımcı olmuş, kötü fiilleri Allah'a yüklemek suretiyle Emevileri suç ve günahtan temize çıkarmıştır. Bu aktardığımız kısımda Kabe'nin görüşü. Kabe diyor ki, Haşviye, de modellerin dışındaki ehliline Haşviye kaderlilik mezhebini benimseyen, kaderi benimseyen, böylece kötü fiilleri Allah'ın kaza ve kaderine meslek ederek rahatlamayı amaçlayan Mervanoğullarına katılmış ve onlara bu mezheplerin de yardımcı olmuş, kötü fiilleri Allah'ın yüklemek suretiyle Emevileri suç ve günahtan temize çıkarmıştır. Halbuki Haşfiye, Emevilerin bunu yani istedikleri suçu Allah'ın takdirine bağlamak yöntemini yaygın biçimde kullandığını görmüştür. Örneğin Muaviye'nin Ammar'ı yaptığı böyledir. Muaviye Ammar'ı öldürmüş ve Ammar'ı buraya Ali getirdiği için Ali öldürmüştür demiştir. Ayrıca Emeviler içlerinden günahın büyüğünü üstlenen için ise büyük bir azap vardır. Ayetinde geçen günahın büyüğünü üstlenen yani Hz. Ayşe'ye iftira eden kimsenin Hz. Ali olduğunu iddia etmiştir. Kavi sözlerinin devamında Muhtezile'nin Emevilerle ilgili olarak imamet şartlarını taşımadıklarına dair sözlerini abartmış. Muhtezile'nin Emevilerle ilgili olarak imamet şartlarına taşımadıklarına dair sözlerini abartmış. Hatta Muhtezile'nin kaderiye ismini Haşviyye'den aldığını iddia etmiş ve bu konuda çoğu yaran olan uzun uzadıya sözler söylemiştir. Şimdi bu paragraftan anlıyoruz ki mağdur bir kitap var. Kabe'nin ona bakarak ilerliyor. Alıntılar, atıflar bunu gösteriyor. Fakir, Allah ona <gülüyor> rahmet eylesinin mağduruydu de şöyle demiştir. Kabe'nin kaderiye isimlendirmesine haşfiyyeye nispeti yalandır. Ve bu yalanla amaçladığı nuhut kaderiye olarak isimlendiren ehl sünnet olduğunu göstermektir. Halbuki kaderiye ismini mutezireye nispet etmek geleneği bütün İslam ümmetinde kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Buraya haber yazdım. Matiudin sistemine göre kuşaktan kuşağa aktarılan genel kabul haberdir. Mütevatiha var. O mütevatiha haberle cevap veriyor Kavi'ye. Kabenin Kavi kaderiye isimlendirmesini haşminyeye nispeti yalandır. Ve bu yalanla amaçladığı mutezireyi kaderiye olarak isimlendiren ehlifinlik olduğunu göstermektir. Halbuki Kaderiye ismini muhtezile nisbet etmek gelemeyen bütün İslam ümmetinde kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve bu, Hz. Peygamber aleyhisselamından gelen şu habere dayanmış. Kuşaktan kuşağa aktarılmıştır ama bu söz Hz. Peygamber'in şu sözüne dayanmış. Ümmetimden iki sınıf insana şefaatim kapsamaz. Ümmetimden iki sınıf insana şefaatim kapsamaz. Kaderiye ve müvciye kaderiye Allah'tan kaderin nef yetme özellikleri de tam Kaderiye toplumda kaderi kabul etmeyenler için kullanılmıştır. Bunda esas olan şudur. Mürciye burada daha önce geçmişti. Mürciye derken Cebriye'yi kastediyorum hafife diye. Mürciye bu arkadaşlarımı kastetmiyorum. Cebriye'yi kastediyorum. Cebriye, yaratıkların, yani kulların fiillerinin varlığını tamamen Allah'a nisvede der. İnsan fiillerinin hakiki faili Allah'tır, kul fail değildir der. İnsan fiillerinin varlığını tamamen, hakiki olarak tamamen Allah'a nisvede der. Kaderiye ise, Fiillerin tedbirini Allah'tan nefk eden ve onlar üzerindeki bütün tedbiri yaratıklara nispet eden bir gruptur. Tam zıttı. E, Cebriye'ye göre hakiki fail Allah'tır. Kaderye'ye göre hakiki fail insandır. Öyle ki bunlara göre, bu daha bir geçmiştir hatırlarsanız. Nerede geçmişti? Kader konusunun ilk sayfasında geçmişti bu ayrı. Yani 200 üç sayfa önce falan. Öyle ki, onlara göre alemin oluşumu ve tanımlanışı yaratıkların tedbirine göre gerçekleşir. Onlar yok eder, onlar varlıktır. Yani bunlara göre, muhtezeyle göre alemin oluşumu, tanımlanışı insanların tedbirine göre gerçekleşir. Ee, i̇nsanlar yapar, insanlar varlıktır, insanlar inşa eder. Diyse Allah'ın diriltmeye cennete cehennem ehlinin tedbiri onlar sayesinde gerçekleşir. Allah'ın bu işledikleri tek fiili haber vermektir. Allah'ın bu işlerdeki tek fiili haber vermektir. Alemde Allah sayesinde gerçekleşen tek fiil, alemin yok ike var olmasıdır. Alemde Allah sayesinde gerçekleşen tek fiil, yok iken var olmasıdır. Mutedil ve makul olan görüş, kaderiye ve mülciye arasında yer alan orta neseptir. Evet, burası İki uç görüştü. E, cebriye hakiki faile Allah'tır, Kaderiye hakiki faile insandır diyordu. İki uç görüştü. Muhtedil ve mantıklı görüş bu konuda Kaderiye ve Cebriye arasında yer alan orta yoldur. Ki o da Allah'ın şüphesinin anlamıdır. Böylece sizi orta bir ümmet yaptık. Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuştur: İşlerin hayırlısı orta olanlarıdır. Buna göre nasıl insan kesmeleri Allah yaratır? Yani Allah da faildir, insan da faildir. Mahfiz göre. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. İşlerin hayırlısı orta olanlarıdır. Ayrıca Kâbiye, Taşviyeye dinde hata etmeyi nispet etmiştir. Ama dinde hata yapmayan kimse yoktur. Bu da önemli. Yani dinin konularda hata yapmayan kimse yoktur. Kabe'nin sözünün ettiği şeyi Haşriye'den sadece bir grup söylemiş ve berimsemiştir. Yani Mutezile dışındaki gruplar, Sünnet gruplarından birisi sadece bunu söylemiştir. Halbuki Mutezile, alemi yaratma yoktan varlığa çıkarmadan müddetlere ortaklık etmiştir. Kabe'nin kaderi kullara nispet edebilmek için ehli Sünnet'in kaderi berimsemesine ilişkin ettiği gerekçe Emevilere dair anlattığı şeyler ve Emevilerin günahkarları ve suçluları temize çıkardığına ve bu suçları Allah'a yüklediğine dair anlattıklara tamamen yalanmış. Müslümanlara da bulunmaya götüren dinde şaşkınlıktan Allah'a sığınırız. Şimdi yukarıda bir anlatı var. Değil mi? Şurası. Diyor ki Hikâbi, e, kadercilik meseleyi benimseyen, böylece kötü fiilleri Allah'ın kaza ve takdirini nispet ederek rahatlamayı amaçlayan oğul, Meyven oğullarına Emevilere göre e, kötü fiilleri Allah'a yüklemek suretiyle Emevileri suç ve günahtan terinde çıkarmıştır. Halbuki haşfiye Emevilerin bunu, yani istedikleri suçu Allah'ın takdirine bağlama yöntemini yaygın içinde kullandığını görmüştür. Örneğin Muaviye'nin Ambar'a yaptığı böyledir diye devam etmişti. Muhtezile e, Kabe'nin kaderi kullara nesbet edebilmek için ehl-i sünnetin kaderi verimsemesine ilişkinlik ettiği gerekçe Emevilere dair anlattığı şeyler ve Emevilerin günahkârları çıkan, ve şusları temize çıkarttığına ve şusları Allah'a dediğine dair anlattıkları tamamen yalandır. Müslümanlara iftiradan bulunmaya götüren dinle şaşkınlıktan Allah'a sevinirsin. E bu iddialar Muhtemel Eylat'ta da var, diğer müşteşlikler de var, aynı şey anlatılıyor. Mu'tezi kaderi kaderiye ilişkisinin devamı, sonra kaderiye, gücün fiyeter önce olduğunu ispatlamak için Allah'ın kitabından şu ayetleri de getirmiştir. Onları kuvvetle al. Müfessirler bu ayeti çaba ve gayret göstererek onlarla da amel et şeklinde yorumlamıştır. Onlar burada kuvveti sanki sebepler olarak görmüşlerdir. Ayrıca ayetten ilk anlaşılan anlam, Onları alış sırasında var olan bir kuvvetle aldır. Alış sırasında eş zamanlı olan bir kuvvetle al anlamındadır. Çünkü kuvvet alış sırasında var olmazsa alma eylemi kuvvetsiz gerçekleşir. Kudret eş zamanlı incemi bir tartışması. Eğer kudret alış sırasında eş zamanlı olmazsa alma eylemi kuvvetsiz gerçekleşir. Şu halde bizim görüşümüz yani Kudretin fiilden önce değil, fiille eş zamanın olduğu sabit olmuştur. Nitekim biri yerine şöyle söyler. İki elinle al, ona gözünle bak. Burada alan ve bakan karşı karşıyadır. Allah Teala'nın Musa'ya söylediği şu söz de aynı esas üzere anlaşılır. Onları kuvvetle al. Kavmine de onun en güzellerini almalarını emret. Selam Biraz önceki kısmına bakmıştık mıydınız? Arapçada nasıl geçiyor? mesajınız yerine gördüm. Allah mı, Tanrı mı? Arapçası yok. Tamam, Arapçası bakabiliriz. Okurken Allah, ben uyumluyum gibi Tanrı, ilah olabilir. Orası bakarız. E, Muhtezile, gücün fiilden önce olduğuna delil olarak Kur'an'da geçen, cinliğinin ben bu işe gücü yeten ve güvenilir bir sözünü e, ve kadının şu ayetin kızının babasına söylediği ücretle çalıştıracağın en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır. Sözünü zikreder. Yani bu ayetlerde güç yetmek güç geçtiği için muhteşemde bunları kullanır. Şeyh şöyle demiştir. Bu iki ayetin konumuzla alakası yoktur. Birisi Hz. Süleyman'ın yanındaki, ben onu yapabilirim, yerde Hz. Şuaydin kızının babasına söylediği, ücretle çalıştıracağın en iyi kimse güçlü ve güvenli kimsedir. Buradaki güç anlamları. Bu hikayetin konumuzla alakası yoktur. Çünkü Şuaydin kızı Musa'nın gücüne, Musa su çekerken muhtali olmuştur. Ve bu güç o vakte yani kızın babasından konuştuğu vakte kadar var olmaya devam etmez. Çünkü kudret arası iki vakit devam etmez. Aynı ayette geçen cinliğinin üzerine gelince o o da daha önce kendini denediği için bildiği gücüdür. İnce bir yoruma göre ayetlerde geçen güçle, kudretle yaygın anlayışa göre kullanım vaktindeki üç kastedilir. Yani eş zamanla iş yaparken ki üç kastedilir. Bu güç her vakit kullanılacağı şey için meydan edilir. Muhtesil, Kur'an'da geçen istita'a, güç yetirme tabirini de derin getirmiştir. Ancak biz bu tabiri ne anlama geldiğini önceki görüşlerde açıklamıştık. Sonra bizim nezdimizde bildiğimiz cebriye, bu kadar geçen cebriye, cebir zorlama ile laklılanmış, kudreti Allah'a havare eden bu yaklaşım fiilde Allah'ı yarancı durumuna düşünmesine rağmen. Ve bütün fiilleri Allah'a nesbet eden, kullara gerçekte hiçbir fiil tanımayan kimselerdir. Yukarıdaki geçen mülciye, aslında cevriye, yani kullara gerçekte hiçbir fiil kimse kimselerdir. Hakikatte insanın birisi yoktur diyenlerdir. Şöyle söylemiştir, buraya x yazdım, yani kim söylediği konusunda emin değilim. Şöyle söylenmiştir Allah kullara şöyle diyecek midir? Niçin şunu yaptınız? Niçin şunu yapmadınız? Ya da gerçekte şöyle diyecek midir? Şunu yapın, şunu yapmayın. Bilakis Allah emreder ve yasaklarsa gerçekte kendisine emretmiş ve yasaklamıştır. Şuna göre kulların gerçekte fiili yoksa o zaman Allah şunu yapın, şunu yapmayın, şu emirdir, şu haramdır, yapın, yapmayın dediği zaman kendisine dönüş olacak. Bu ifadeler e, cebriye karşı söylenen şeyler, cebriye karşı şöyle söylenmiştir. Allah bunlara şöyle diyecek midir? Niçin şunu yaptınız? Niçin şunu yapmadınız? Ya da gerçekte şöyle diyecek midir? Şunu yapın, şunu yapmayın. Lakin Allah emreder ve yasaklarsa, gerçekte kendisine emretmiş ve yasaklamıştır. Eğer cebriyenin dediği gerçekse, Allah kendisine emretmiş, kendisine yasaklamıştır. Sonra gerçekte o kendisi yasaklanmış şeyi işler. Yani örneğin biri hırsızlık yaptığı zaman, hakiki, faiz Allah kendi yasakladığı şeyi işler. Oysa gerçekte emreden ve itaat eden kendisidir. Sonra o başkalarını cezalandırır, başkalarına azap eder, mükafat, mükafat verir. Bununla beraber biz onu hakim ve rahim, hikmetli ve merhametli olarak isimlendiririz. Rahmet ve hikmet sıfatına sahip bir bundan çok yücelir. Evet, burasına cebriye'ye şöyle söylemiştik diyebiliriz. Evet, bu akışa göre burada muhafizemin size. O zaman iddianız gerçek kabul edilirse bu anlamı gelir diye muhatap diyebiliriz bunu ya. Bununla beraber biz onu hakim ve rahim olarak isimlendiriz. Rahmet ve hiknat sıfatına sahip bir bundan çok yücedir. Buna göre kulların gerçekte acı ve haz duymaması, haz ve acının Allah'a ait olması gerekir. Eğer Cevriye'nin dediği kulların gerçekte hiçbir ucu yoksa Allah böyle bir şeyden ulu yücedir Birakis peygamberler ve kitaplar anlamını yitirir. Çünkü bunlar nihayetinde emir, mehi, vaate baytla Allah'a yöneliktir. Ondan başkasına değil. Sonra yaratıkları yaratılmasının hikmeti geçersiz hale gelir ve yaratıklar, insanlar, dinler Allah'ın bilgisi yarattıkların ne yapacağını zaten içerdiği için boşuna var olur. İntihar, onları sınamak boşuna var olur. Fiili nankörlük ve nimetleri inkar üzere haber vermesi, yalan söyleme üzere ve fiiller sefiklik üzere gerçekleşen kimse kovulmuş şeytan almayı hak eder ki şeytan şüphesiz böyledir. Bu da onların şu sözüne benzer. Evet şu ikisi artık kıldırıp oraya ne yazabiliriz. Matur gününün ifadeleri oldu. Cevriye'nin hükümleri kabul edilirse o zaman şöyle olur tarzında akan kısım. Ee, bu onların şu sözüne benzer. Muhteşemlerin şu sözüne benzer. Allah'ın bilgili ve Allah bilgili ve güçlü değildir. Sonra öyle oldu. Dolayısıyla onun yaratıklara nispet edilen bağlamdaki fiilleri tedbir etmek ancak o vakittedir. Allah bundan yücedir Sonra kaderi ye. itizar ile kaplanan kimselerdir. Cevri cebir anlayışına bize nispet etmiştir. Kaderiyle ve Muhtezi'yle anlayışına bize nispet etmiştir. Oysa biz hem inanç hem de söz bakımından cebirden uzağız. Hem inanç hem de söz bakımından cebirden uzağız. Ancak onlar kaderiye ismi konusunda olduğu gibi bu konuda da bize iftira ederler. Sonra iki mezhebi Muhtizli'yi ve onun dışındaki yani ehl Sünnet'i karşılaştırdıktan sonra hangimizin cebir öğretisine daha layık olduğunu, olduğunu söyleyelim. Ki böylece muhtizli'nin küstahlığını ve sefikliğinin büyüklüğünü kaderiye konusunda açıkladığımız gibi bilsinler. Muhtizli bizim yani ehli sünnetin fiilinde bulunan gücünün fiilde vaktinden önce olduğunu inkar ettiğimiz için bize cebir suçlamasında bulunmuştur. Muhtez ile fiilde bulunan gücünün fiilin vaktinden önce olduğunu inkar ettiğimiz, kabul etmediğimiz için bize cebir suçlamasında bulunmuştur. Sonra muhtez de gücün olmadığı bir zamanda fiilin var olduğunu söyler. Muhtezire gücün var olmadığı bir zamanda fiil olduğunu söyler derken, ne kastediyordu, hangileşmişti? Muhtezire göre fiilden önce bir kudret ama kudret arası ise, arası iki vakitte devamını sağlıyamayacağı için önce olan kudret fiil anında yoktur anlamına geliyor. Bunu kastederek onlar muhtezire gücün olmadığı bir zamanda fiilin var olduğunu söyler. Gücün yok olduğu zamanda da fiilin var olduğunu söylemek, Gücün fiille beraber olduğunu söylemekten cebre daha yakındır. Gücün yok olduğu zamanla fiilin olduğunu söylemek, gücün fiille eş zamanlı olduğunu söylemekten cebre daha yakındır. Cebir ve ihtiyarın özgür seçiminin ne olduğunu anlayan bunu bilir. Şunu, bu, bunun şu açıklama da ortaya koyacaktır. Fiil güçsüzlük halinde düşünülemez. Fiil, kudretin olmadığı, acizlik halinde düşünülemez, güçsüzlüğün ortadan kalkması halinde var olabilir. Güçsüzlüğün, acizliğin ortadan kalkması halinde fiil olabilir. Dolayısıyla güçsüzlük ortadan da fiilin var olacağını düşünmek, güçsüzlüğün halinde var olacağını düşünmekten daha üstün, daha tamdır. Zira güçsüzlük, acizlik fiilin engellenmesinin sebebidir. Acizlik varsa fiil gerçekleşmez. Güç de gerçekte fiile sebebidir. Güç varsa da fiil gerçekleşir. Ee, bunu görme algısının daha önce var olan görmenin gitmesiyle eş zamanlı olarak bozulması desteklemektedir. Yukarıya bir oku çıkartmışım. Gözde gerçekleşen bir algıyı bir sonraki zaman birimi içinde tekrar edememektir. Peki bu parolucu böyle çevirmiş. Gözde gerçekleşen bir algıyı bir sonraki zaman birimi içinde tekrar edememektir. İşte araz ikinci rapide yok olmaz. Bir gördüğümüz bir saniye sonraki gördüğümüz aynı şey değil de Değiş, değişmiş halidir anlamında. Gözde gerçekleşen bir algıyı bir sonraki zaman birimi içinde tekrar edememektir. Bunun görme algısının daha önce var olan görmenin gitmesiyle eş zamanlı olarak bozulması desteklemektedir. İşitme ve diğer duyuların işleyişi de böyledir. İhtiyar fiilinin güçsüzlük vaktinde ortadan kalkması da böyledir. Bütün kaybı ve yokluğu varlığından daha açıktır, daha iyi fark edilir. Acizlik daha iyi fark edilir, bütün kaybı ve yokluğu varlığından daha açıktır, daha iyi fark edilir. Cevrim ehl Sünnet'e mi yoksa Mu'tezile'ye mi daha layık olduğu tartışmasında bir başka bakış açısı da Mu'tezile'nin şöyle söylemesidir. İrade fiilin ihtiyarıdır. Seçilmesidir. Fiilden öncedir. İrade fiilin ihtiyarıdır. Yani fiilden öncedir. İrade fiilden öncedir. Bu durumda irade bir anında var değildir. Aynı Kudret gibi aynısı, yani irade de e, arazidir ki vakit devam etmez. İrade başlarsa fiil anında yoktur anlamında. Bu durumda irade fiil anında var değildir. Dolayısıyla fiil var olurken failden bir irade ve ihtiyar olmaksızın var olur. Eğer irade önce ise fiil var olurken failden bir irade ve ihtiyar olmaz, olmaksızın var olur. Şöyle ki, birinci vaktin ihtiyarının hakkı kişiden yok olup uzaklaşmasıdır. Şimdi i̇rade arasılık. Birinci vaktin anın ihtiyarının hakkı kişiden yok olup kaybolmasıdır. İrade fiilden önce var olduğunda varlığı fiil anına sakmaz ve dolayısıyla fiil irade olmadan var olmuş olur. Çünkü ikinci vakitte, ikinci anda, Zorunluluğun gelmesi caizdir. Yani fiil anında, zira o anda ihtiyar yoktur. İhtiyarın e, bulunduğu ve var olduğu vakitte ise gelmesi imkansızdır. Böylece failin, fiilinin son tahlilde ihtiyarla olmadığı bilakis zorunluluk olduğu sabit olur. Şimdi şuradaki irade fiilden öncedir. Kabul edilirse... İradede araz olduğuna göre fiilden önce vardır ama fiil işledirken yoktur anlaşılır. Fiil işledirken o zaman geriye iki ihtimal var. Ya sehir kalır ya cebir kalır. Sehir olmayacağı için geriye cebir kalır. Bu da cebrin ananliktir. Muhtazile ise öyle yani zorlukla gerçekleşen bir fiil sebebiyle kula düşmanlık, dostluk, cennet ve cehennemde ebedi kalman istedir. Oysa gerçekleşen her şey gerçekleştiği sırada ihtiyarsız, kudretsiz, emirsiz, nehinsiz gerçekleşmektedir Mutezile'ye göre. Bunun üzerinde dikkat edünen kimse gerçekte bunun açıkça Cebri'nin öğretisi olduğunu görür. Yukarıda ne demişti? Cebir anlayışı ehlisinde ten Mutezile'ye mi daha layık, hangisinin daha uygun? İrade fiiller öncedir anlayışları sebebiyle. İrade arasıdır, fiiller önce var olup yok olur. Fiil işlerirken irade olmayacağı için fiil cebirle gerçekleşmiş olur. Bu da gerçekleşen ihtiyarsız, kudretsiz, emirsiz, mehinsiz gerçekleşmektedir. Bunun üzerinde dikkatle düşmeyen kimse gerçekte bunun açıkça cebriyenin öğretisi olduğunu görür. Ancak muhtezile yaranmış cebriye, cebriye ise doğru cebriyedir. Muhtezile yaranmış cebriye. Tebriye ise doğru tebriyedir. Muhtazıların bir iddiası şudur. Üç iddia söylüyor. Bir, kudret fiilden öncedir. 2 irade fiilden öncedir. Üç, bir kimse bir fiili kendisine en yakın zaman içinde irade ederse, o fiilden hoşlanmasa ve geri çevirmek istese dahi o fiil gerçekleşir. Ve kişi için o fiil sebebiyle Allah'ın düşmanlığı veya dostluğu hasıl olur. Eğer ne kadar kişi fiil gerçekleşmeden önce veya gerçekleşirken fiile engel olamaz ise de. Bu da üçüncü iddia. Yani öyle bir an var ki o andan sonra geri fiil göndürülemez. Muhtezil anlayışına göre kişi fiili kendisi yaptığı için. Bir kimse bir fiili kendisine en yaptığı zaman içinde irade ederse o fiilde hoşlanmasa ve geri çevirmek istese, doldurmak istese dahi o fiil gerçekleşir. Ve kişi için o fiil sebebiyle Allah'ın düşmanlığı veya Dostluğu has olur. Her ne kadar kişi fiil gerçekleşmeden önce veya gerçekleşirken fiille engel olamaz ise de. Öte yandan o vakit, o fiili kavuşturmanın imkansız olduğu bir vakit değildir. Çünkü mutezileye göre o fiil engelleme veya mağlup kırma yoluyla savuşturulabilir. Bu söylediği sebeple fiilin gerçekleşmesi kesinlikle cebirledir. Ayrıca mutezile kaderiye ismine uygunsuz bağlamlarda sırtça kullandığında ve başkalarına cebir ismine nispet ettiğinden dolayı onunla isimlendirilir. İkade geçmişte bir şeyi çok kullanan kişiye o isim verilir. Arap adetidir demişti. Mutezile kaderiye ismine uygunsuz bağlamlarda sırtça kullandığında ve başkalarına cebir ismine nispet ettiğinden dolayı Onunla isimlendirilir. Sonra Muhtazile Necariye'yi Hüseyin bin Necariye'yi Necariye mücbire olarak isimlendirmiştir Zira Hüseyin'i kulun işlediği fiilin gücüne sahip olmakla beraber fiil işlerken ve öncesinde o fiilin zıttını işleme gücüne sahip olmadığını öne sürmüştür. Hüseyin'i Necariye kulun istediği fiilin gücüne sahip olmakla beraber fiili işlerken ve öncesinde o fiilin zıttını işleme gücüne sahip olmadığını öne sürmüştür. Hüseyinî ile Mutezile arasındaki farklık sadece isimdedir. Çünkü Hüseyinî kulun istediği fiile güç yetirdiğini, dolayısıyla Allah ilminde kula vermediği bir lütuf olduğunu söyler. Mutezile ise Allah'ın kendi ilminde kulun faydasına olan her şeyi kula verdiğini söyler. Dolayısıyla ikisi Allah'ın kula verdiği ölçü üzerinde müttefiktir. Ancak muhtezliğe göre fiil sırasında kul güce sahip değildir. Buna karşılık Hüseyinliğe göre kul istediği fiilin gücüne ve ihtiyarına sahiptir. Şu halde Hüseyinliğe kulun sahip olduğu güç ve kudret, güç ve ihtiyar muhtezliğe göre olduğundan daha fazladır. Bu durumda muhtezlerin azıcık utanması olsaydı, hüseyin Ye'yi nasıl mücdüre olarak isimlendirildi? Hüseyin bin Necel esas olan şudur. Kul fiil esnasında iki güçten birini boşa verir ve bu boşa verme mazereti yoktur. Daha önce bu geçmişte. Kul fiil esnasında namaz kılmak, kılmamak gibi diyelim, yapıp yapmamak gibi iki tarafa kullanılabilecek bir iradesi var. O iki iradesinden, kudretinden birini yanlış ile boşa verir ve bu boşa vermede mazereti yoktur. Muhtezile göre ise kur ne boşa vermeyle ne de onursuz bir güce sahiptir fiil anında. Şu halde insaf varsa bu iki nitelikten hangisi cebreye daha çok benzemektedir anlar. Sonra asıl muhtezilerin gücü olduğunu ispatlayan bir diğer kanat. Muğtezile'nin şöyle söylemesidir. Muğtezile'nin Hasan Ceviş anlayışına bağlı olduğunu ispatlayan bir diğer kanal. Muğtezile'nin şöyle söylemesidir. İstese de istemese de kulun fiili vardır. İstese de istemese de kulun fiili vardır. Halbuki fiil sırasında iradesi kendisinden kaybolup uzaklaşan kimse bilinçsiz, bilgisiz ve güçsüzdür. Bundan kaçış yoktur. Ayrıca Mu'tezile kula Allah'ın hükümranlığında Allah'ın irade etmediğini irade etme, onun mülkünde dilemediğini dileme gücülerdir. Bu sırada Allah kulun dilediğinden farklı ve başka bir şey dilemektedir. Bu da zorlama ve cebrim alametidir. Mu'tezile cebriyeyi kulu cebre ve zorlamaya maruz bıraktıkları konusunda ayıplamış. Mu'tezile cebriyeyi kulu Cebre ve zorlamaya maruz bıraktılar konusunda ayıplamış. Bunu da Cebriye'nin Allah'a hükümranlık ve yücelik nispet etmesine dayandırmıştır. Sonra muhtezile, sefiklik ve bilgisizlikle alemlerin Rabbinin cebir halinde olduğunu söylemiştir. Yani dilde bulunma gücü insana aittir. İnsan yaparken Allah hiçbir etkide bulunamaz. Yani mecburdur acizdir anlamında Allah'a hızlı etmiştir. de ilginç, Cebriye, Cebri Allah'ın hükümranlık ve yücelliğini düşünerek Cebri hatasına düşmüştür. Allah'ın yüceliğini, Allah'ın kudretini aşırı vurgulayarak insana aciz konumları düşünmüştür. Niyetleri iyi, sonuç kötü. Cebriye bu düşüncelerine Allah'ın hükümranlığını ve yüceliğini ortaya koyma niyetiyle thinking process that leads to the desired output: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe a Turkish audio segment into Turkish text. Hüseyin **Analyze the Constraints:** Only iman niyetiyle gücü yoktur. Kafirin "Şimdi ifade bakımından ayıkladığı ama son onunla bir kesb sırasında iman etme gücü yoktur. Şey'ine göre iman etme gücü başarılık kazanmak ve korumadır. Kefittir. Mu'tezile de kâfirin korunmuş ve başarılı kazanmış olmadığı, bilakis kendi görüşüyle baş başa ve yardımsız bırakılmış olduğu hususunda Şey'ine muvafakat eder. Kendi görüşüyle baş başa ve yardımsız bırakılmış olduğu, yani kızlar hususunda Şey'ine muvafakat eder. Bu da Hüseyin'le göre küfretme gücüdür. Dolayısıyla Muhtediler ve Hüseyin isminle ittifak ettikleri anlam üzerinde ittifak etmişlerdir. İkisinin kesiştiği nokta başarılı kılma yani tevfik ve yani ismeti iman etme gücü olarak tek ve yardımsız bırakmayı fizane ise küfretme gücü olarak kabul etmeleridir. Yani Hüseyin ile Muhtediler'in kesiştiği nokta tevfik ve ismeti iman etme gücü İzdihane ise küfretme gücü olarak kabul etmeleridir. Güç meselesine yoğunlaşarak asıl söylenmesi gereken şeyi göz ardı etmek değildir. Hüseyin ise şöyle demiştir. Yüce Allah ile ilgili olarak iradenin anlamı, onun yenilmemesi ve zorlanmaya maruz kalmamasıdır. Bu tarukta da halde geçmişti. El Kavi de bir tarafı söylemişti. Mahatürcü de bir yaşta katılırmamıştı. İrade, Allah'ın iradesinin anlamı onun mağlup olmaması, yani galip olması ve zorlanmaya maruz kalmamasıdır, aciz olmamasıdır. Mu'tezile bu anlamı yaratıkların bütün fiillerinde o insanlara, dinlere vermiştir. Dolayısıyla insan yenilmez ve zorlanmaya maruz kalmaz. Böylece mesele irade konusunda geçersiz hale gelmiştir ve sadece iradenin yorumlanmasında bakidir. başkasında değil. Ayrıca Hüseyin şöyle demiştir. Kulların fiilleri yaratılmıştır. Dolayısıyla onların yaratıcısı onların kendisinin onları yarattığı gibi olmalarını istemiştir. Buna karşılık muhtecilerin öğretisine göre kulların fiilleri yaratılmış değildir. Şu halde mesele irade hakkında değil, fiillerin yaratılmışlığı hakkındadır. Hüseyin Necdar, kulların fiilleri yaratılmıştır. Dolayısıyla onların yaratıcısı, onların kendisinin onları yarattığı gibi olmalarını istemiştir. Buna karşılık muhteşemlerin öğretisine göre kulların fiilleri Allah'ın yaratması değildir. Şu halde mesele irade hakkında değil, fiillerin Allah tarafından yaratılıp yaratılmadığı hakkındadır. Kâbi şöyle demiştir, iradenin anlama sahilin ihtiyar ve zorlanmamış olmasıdır. Bu anlam her konuda ona bitişikti ve ondan ayrılmaz. Sonra mutezile Allah'tan aleme yönelik olarak sadece şu kaderini nispet eder. Mutezile Allah'tan aleme yönelik olarak sadece şu kadarını nispet eder. Allah vardı, alem yoktu, sonra alem var oldu. Niye buraya dikkat çekiyor? İşte, i̇radesiyle mi var oldu, İradesi mi var oldu? irade, e, sonra husule geldi diye düşündüğü için mutezile buraya bir çekiyor. ediyor. göre Allah vardı, alem yoktu, sonra alem var oldu. Dolayısıyla Allah işte bu anlamda yaratıcı oldu. Ve bu şekilde irade eden oldu. Hüseyin ise kulların fiilleri hakkında şöyle demiştir. Allah var iken bu fiiller yoktu. Sonra bu fiiller var oldu. Ve fiillerin varlığa gelişi Hüseyin'in şu şekilde anlattığından ibaret olan Allah'ın iradesi ile var olmuştur. Fiillerin yaratılışı, Allah'ın var olması, kendilerinin ise yok olması suretiyle gerçekleşmiştir. Hüseyin Allah'ı ezeli olarak alemin olduğu hal üzere var olmasını ve benzer şekilde her yaratığın olduğu hal üzere var olmasını iradesiyle dileyen olarak görür. Allah'ın ezeri olarak alemin olduğu hal üzere var olmasını ve benzer şekilde her yaratılan olduğu hal üzere var olmasını yarısı edileyen olarak görür. mutezile ise iradenin anlamını nefri eder ve Allah'a irade anlamında sadece şunu nispet eder. Allah vardı, yarattıklar yoktu, sonra var oldular. Muhtezve'nin cebri olması daha gereklidir. Yani Bu irade sıfatına vurgul olmadığı için muhtecilerin kanıtlığında irade olmadığı için muhtecilerin cebbi olması daha değerlidir. Bir daha yapalım. Alemin olduğu hal üzere var olmasına ve benzer şekilde her yaratığın olduğu hal üzere olmasına iradesiyle dileyen Allah'tır. Muhtecil'e i̇şte e göre göre ise Allah vardı, yaratıklar yoktu sonra var oldular. Mutezile'nin iradeye bu şekilde bakması sebebiyle cebri olması daha gerektirir. Mutezile, vaidin fiili, kendisini imandan çıkardığı kimse için geçerli olduğunu söyler. Benzer şekilde Hüseyin ve bütün irca ehli, yani birilerin gerçekliğini bütünüyle Allah'a riskler eden kimseler, kul, hakiki anlamda faildir diyen kimseler, İşlediği fiil, yer günah sebebiyle iman isminin kendisinden uzaklaşıp kaybolduğu herkesin ebedi yer cehennemde kalacağını söyler. Mutezile ile Hüseyinliği arasındaki ihtilaf, ait hakkında değil, imandan çıkaran fiil hakkındadır. Dolayısıyla bu meselede vaide dair ayetlerle istihdilerde bulunmak yanlıştır. Evet, bitmiş oldu. E, haftaya, perşembe kaldığımız yerden yani iman konusundan başlar okuruz. Bunu ilk okumakta bu kadar anlaşılıyor. Altını çizdik notumuzu aldık. Başka bir sefer daha ayrıntı bu okunabilir. Ama önemli tespitler var.